Bugünkü konumuz psikolojinin son zamanlarda oldukça meşhur olan, böyle dillere pelesenk olan konu başlıklarından bir tanesi. Resilience diye söyleniyor. Türkçe çevirileri ise bana sorarsanız tam evlere şenlik, zira psikolojik yılmazlık, psikolojik dayanıklılık, psikolojik esneklik, işte duygusal esneyebilme falan filan gibi değişik değişik isimler veriliyor ama birazcası bu çevirilere önce kafayı takarak bu mevzuya başlamıştım birkaç sene evvel. Bu resilience dedikleri hadise ne ola ki diye biraz İngilizce anlam köküne bakayım dedim. Oradan çok bir şey çıkaramadım. Sonra meselenin mekanizmasının biraz derinlerine girince bugün sizle paylaşmaya çalışacağım gerçekten resilience dediğimiz kelimeyle aslında insan psikolojisinde neyi anlatmaya çalışıyoruz meselesini biraz kavramaya başlayınca hani biz size biraz tuhaf gelecek ama özellikle psikolojiyle uğraşıyorsanız resilience kelimesini de aslında tam anlatamadığı bir durumdan bahsettiğimizi fark etmeye başladım. O yüzden kendimce ben bu konuyu anlatırken Resilience'ın Türkçe var olan çeviri kelimeleri yerine duygusal istikrar tabirini kullanmayı tercih ediyorum. Bugün de size aslında bu duygusal istikrar denen ya da İngilizce literatürde Resilience diye geçen hikayenin ne olduğunu biraz anlatmaya çalışacağım. Hikaye demişken aslında çok önemli bir mesele. Yani hayatımızda neredeyse çok merkezi konumda rol alan bir zihinsel yeteneğimizden bahsediyoruz biz resilience ya da duygusal istikrar derken. Efendim olay şu, hepimiz hayatımızda iyi ya da kötü hadiseler yaşıyoruz. Bazı durumlar, bazı karşılaştığımız şeyler, aldığımız haberler, içinden geçtiğimiz durumlar bizde olumlu ya da olumsuz duygular oluşturabiliyor, çeşitli duygulanımlar yaratabiliyor. Mesela diyelim piyangodan para kazandınız. Demek bak şu anda bile duyunca içiniz bir tuhaf olmuş olmalı. Böyle enteresan bir efori, coşku, böyle bir işte ne bileyim sevinç hali kaplar bir anda sizi. Fakat bir süre sonra gene normal hayatınıza dönersiniz. Zira mutlulukla ilgili işte araştırmalarda falan çok gösterilmiş. Böyle başına çok kötü, çok iyi şeyler gelen insanlar bile birkaç ay sonra aynı mutluluk düzeyine geliyorlar. Yani biz bir süre sonra normal halimize geri döneriz, işlevsel işte halimize. Çok büyük sevinçler bile böyle bütün ömrümüzü kaplayacak kadar uzun sürmez. Tam tersi de geçerli. Kötü bir hadise yaşadınız, başınıza olumsuz bir şey geldi, para kaybettiniz, hatta birini yitirdiniz, sevdiğiniz biri maalesef vefat etti diyelim. Şimdi bunlar çok önemli olumsuz duygulanımlar yaratan, bizde yas duyguları yaratan konular olabilir. Ama makul bir süre sonunda yine normal psikolojik düzenek sahibi insanlar yani psikolojik düzenek normal çalışan insanlar belli bir süre sonra normal işlevsel duygulanım alanına geri dönebiliyorlar. Ama bazı durumlarda çok küçük de olsa olumlu ya da olumsuz duygulanımlar yaratan hadiselerden sonra bazı insanlar normale çok uzun zaman geçse bile dönemeyebiliyorlar. İşte bu normale dönebilme becerisine genellikle psikolojide resilience ya da duygusal istikrar adı veriyoruz. İstikrar kelimesini ben niye seviyorum ya da resilience yerine istikrar kullanılması neden? Resilience'dan bile daha açıklayıcı çünkü istikrar kelimesi bizde biliyorsunuz Arapça Kararlılık kökeninden geliyor ve hani Müzikte karar notası diye bir şey vardır. Atıyorum işte rast makamından bir şey çalıyorsanız gelip böyle bir C notasında durduğunuzda böyle bir rahatlık tamamlanma hissi yaşarsınız. Ya da işte biraz batı müziği dinleyenler için söyleyelim. La minör gamında dolaşırken la notasından başlayıp la notasında durursanız insanlar böyle bir tamamlanmışlık ve kapatılmışlık hissederler. Böyle bir parantezin kapanması gibi bir duygu oluşturur. Buna benzer bir şekilde ya da en basit efendim örneklemesiyle bir sarkaç düşünün. Şimdi bir sarkaç özelliği nedir? işte bir tepeden bir şey asılıdır, ucunda bir ağırlık vardır. Salladığınız zaman, çekip bıraktığınızda yer çekiminin etkisiyle, sürtünme kuvvetinin falan da katkısıyla sallanır, sallanır, sallanır. Ama bir süre sonra ilaveten itmezseniz, gelip bir orta noktada durur. Bu noktadaki haline sarkacın istikrarlı hali durağan noktası denir ve her sarkaç elinde sonunda gelip o durağan noktada bir istikrara kavuşur. Ama güç verdiğinizde istikrarını bozarsınız ve sürtünme kuvveti işte onu durdurana kadar sarkaç sallanmaya devam eder. İstikrar kelimesinin günlük hayatımızda böyle çok hani sağduyuyla anlayabildiğimiz anlamı aslında bu bahsettiğim psikolojik sorunu da daha rahat anlayabilmemizi sağlıyor. Bizim işlevsel yani günlük hayatımızda işte normal diye tabir ettiğimiz günlük hayatta başa çıkabilmemizi sağlayan duygusal yelpazemiz bizim sarkacımızın durağın halini temsil etsin öyle düşünelim. Olumlu ya da olumsuz bir hadise yaşadığımızda ise sarkacımız sağ ya da sola, sola doğru böyle çekilip sallanmış olsun. Şimdi normalde. Fizik kurallarının geçerli olduğu, herhangi bir bozucun, unsurun olmadığı zamanlarda bu sarkaç gelip durur. Niye durur? Uzayda değiliz, boşlukta değiliz. Doğal kuvvetler vardır. Mesela sürtünme kuvveti falan gibi şeyler dedim ya. Onlar sarkacı neticede durdurur. Yani normal dünyada istikrar hali hep dönüp dolaşıp geldiğimiz yerdir ve bunun makul bir süresi vardır. Ee, biraz konuyu dağıtıyor gibi gözükeceğim ama Inception filmine gönderme yapayım. O kadar seviyorum ki bu filmden alıntı yapmadan duramıyorum normal zamanda konuşurken. Hani orada bir tane böyle Topaç vardı. Adamın ne işte rüyada olup olmadığını anladığı bir simgesiydi o. O Sarkaç mesela rüyadayken çevirince ne oluyordu? Sonsuza kadar dönüyordu. Hiç durmuyordu Sarkaç. Ama Sarkaç düşerse, o Sarkaç diyorum pardon neydi? Topaç Topaç eğer düşerse kişi gerçek dünyada olduğunu anlıyordu Leonardo DiCaprio'nun oynadığı karakter. Sürtünme kuvveti nedeniyle oluyordu aynı şey ve normal gerçek dünyada hani bizim rasyonel aklımız algılayabildiğimiz şu gerçeklikte her şey eninde sonunda normaline dönmek zorunda. Duygusal durumlarımız da aynı böyle. Bir şeyler bizi üzebilir, bir şeyler bizi sevindirebilir ama bizim bir süre sonra o ekstrem uç hallerden çıkıp tekrar normal duygusal halimize dönmemiz, normal yaşamsal işlevlerimizi sürdürmemiz için gerekli. Peki bu? Sevindiniz ya da üzüldünüz. Bizi normale döndüren şey ne? Eski halimize geri döndüren o sürtünme kuvvetine benzeyen şey ne? Bizim beynimiz sadece duygusal dürtüsel sistemlerden oluşmuyor. Eğer öyle olsaydı sürüngenler gibi yaşardık. Biliyorsunuz sık sık anlatıyoruz. Onun üstünde de çok gelişmiş ve insanda gerçekten aşırı gelişmiş üst beyin ve ön beyin diye yapılar var. Özellikle ön beynin özel bir bölgesi birazdan bahsedeceğim. Bu duygusal sistemimiz üzerine... Frenleyici ve düzenleyici bir kontrol işlevi görüyor. Bu bölge özellikle beynimizin ön, sol ve üst tarafı. Birazdan onun detaylarına gireriz ama bu bölgenin yaptığı şeylerden bir tanesi, biz aşırı duygulanımlar yaşadığımızda devreye giriyor. Bir nevi yavaşlatıcı, kontrol edici ve frenletici sinyalleri bizim duygusal bölümümüze göndererek oranın çok aşırı coşmasını engelliyor. Yani basit bir şey olduğunda sevinçten delirmemizi ya da çok kötü bir şey olduğunda işte kendimizi öldürmemizi engelleyen şey aslında üst beynimizin, ön beynimizin o yani bilinçli kısmımızın bizim duygusal sistemimiz üzerine uyguladığı bir kontrol. Bunu sarkaca karşı çalışan sürtünme kuvveti gibi düşünebilirsiniz. E, tam böyle değil ama düşünmekte bir sakınca yok. Ve netice itibariyle biz duygusal olarak sağa sola savrulunca bu sistem diyor ki tamam güzel eğlendin ettin ya da işte üzüldün ağladın tamam hadi gel normale dönelim. Eğer bu devre doğru çalışıyorsa Hiçbir şey bizi kolay kolay yıkmıyor, yıldırmıyor ya da sevinçten dediğim gibi aklımızı kaybetmiyoruz. Bir şeylere seviniyoruz ama sonra aklımızı başımıza toplayıp hayatımıza geri dönebiliyoruz. Ama bazı insanlar bunu bu kadar kolay başaramıyorlar. Özellikle negatif duygulanımlar oluşturan yani kötü hadiseler yaşadıklarında tırnak içinde bu kötü hadiselerin etkisinden çok uzunca bir zaman kurtulamıyorlar. Hatta eğer bir profesyonel müdahale olmazsa tekrar hayatlarını toparlayıp da normal günlük işlerine bile yapamayacak hale gelebiliyorlar. Mesela depresyona girebiliyorlar, tükenmişlik sendromu yaşayabiliyorlar. Çok çeşitli başka böyle melankolivari, farklı psikolojik durumlara girip girip çıkabiliyorlar. Ve bu insanlar için bugün özellikle pozitif psikoloji alanında kullandığımız resilience yetmezliği dediğimiz ifade işte buradan geliyor. Yani duygusal istikrarın kaybı. Peki bu kayıp niye oluyor? Çok özetle daha evvel defaatle bahsettiğimiz bir konu var ki bundan sonra belki bunun üzerine müstakil bir video da yapacağız. Beynimizin bağlantılarının oluşmasının bazı temel kuralları var. Bu kurallardan bir tanesi de hatırlayınız İngilizcesi de böyle kafiyeli duruyor. Yani use it or lose it kullan ya da kaybet. Şimdi bu sürtünme kuvvetine benzettiğimiz o frenleme hikayesi aslında beyindeki böyle elektrik kablosu gibi devrelerin bir yerden bir yere sinyal götürmesiyle ile alakalı. Siz bu devreyi hiç kullanmazsanız ya da yeterince bu devrelere antrenman yaptırmazsanız beynin özelliği şu bu devreler yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor, inceliyor, yavaşlıyor ve görevini gittikçe daha az verimle ifade edebilir hale geliyor. Yıllarca bu devreler iyi çalışmazsa, bunun sonucunda bu devreler zayıflarsa bizi duygusal istikrara tekrar geri getirecek olan sistem iyi çalışmıyor demektir. Bu durumda da hayatta her şey yolunda giderken işte paramız, sağlığımız falan yerindeyken pek bir şey belki hissetmeyiz ama en ufak kötü bir şey olduğunda ya da bizi böyle günlük hayatımızdan dikkatimizi başka bir yere çekecek belki olumlu da bir hadise olduğunda bizim bir anda dikkatimiz çok uzun süre dağılabilir, kafamızı toparlayamayabiliriz ve o eski ruh halimize geri dönemeyebiliriz. Dolayısıyla burada eğer bir insanın duygusal istikrarını yitirmesinden söz ediyorsak de aslında zayıflamış bir takım devrelerden bahsediyor olmamız gerek. E tabii ki bunun tedavisinde ne yapacağız ya da düzeltilmesi için ne lazım? O devrelerin toparlanması, tekrar güçlendirilmesi ve eski hallerine bir şekilde daha doğrusu eski güçlerine geri kavuşturulması lazım. Aynen bugün işte bu pozitif psikoloji alanında bir insan işte nasıl iyi olur, kendini nasıl mutlu hisseder araştırmalarında bu duygusal istikrar meselesi de tam ortada bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü Modern hayatta insanların birçoğunda azım sanamayacak bir kısmında bu devrenin artık daha az çalıştığını biliyoruz. Peki bunun sebepleri ne olabilir? Yani neden normalde işte binlerce yıldır atalarımızın gayet duygusal olarak istikrarlı yaşadığı bir dünyada biz bugün bir elimiz yağda, bir elimiz balda niye böyle kendimizi kaybediyoruz? Niye aklımızı kaybediyoruz kötü ya da iyi bir şey olunca? Niye birçoğumuz bir türlü normale dönemiyoruz? Bir düşünelim. Bu duygusal istikrar devresini en fazla ne zaman çalıştırırsınız? Hayatınızda olumlu ya da olumsuz dalgalanmalar ne kadar çoksa erken yaşlarınızda bunlarla yüz yüze gelmeyi, bunlarla mücadele etmeyi, bunlarla baş etmeyi ve bunların üstesinden gelmeyi ne kadar çok deneyimlerseniz bu devreler o kadar çok antrenman yapacak. Şimdi ben çok böyle karikatür bir örnek vereyim. Şimdi çocuk yetiştiriyoruz ya birçoğumuz. Özellikle bu işte 80'lerden, 90'lardan, 2000'lerden itibaren. Hani çocukları nasıl yetiştiriyor? Aman ayağına taş değmesin. Aman yere düşmesin. Okulda sıkıntı çekmesin. İşte çocuk derste bir problem yaşıyor. Hocası bir kaşını kaldırıyor. Ana baba hemen okula geliyor. Benim çocuğum şöyle böyle bilmem ne. Herkes çocuğunda üstün zeka arıyor. Etrafına pamuklar seriyor. Onu böyle inci tanesi gibi büyütmeye çalışıyor falan. En fazla resilience yani duygusal istikrar kaybını bu tarz yollardan geçen insanlar da görüyoruz. Hayata karşı mukavemet geliştirebilmek için hayatın zorluklarıyla ve hoplayıp zıplamalarıyla tanışmış olmak gerekiyor. Özellikle de beynimizin o çok kritik gelişim dönemleri geçirdiği ilk seneler, ilk 6-7 sene mesela insanın hayatın farklı veçeleriyle karşılaşıp eğer bu zaman süreçlerinde yani yaşamın o erken devirlerinde bir şekilde çocuklarımızı mesela gençlerimizi çok korunaklı bir şekilde büyütür. Dünyadan yalıtırsak mesela bu devreler gelişmez. Ya da bu çocuklarımızı hayatla birebir karşılaşmak yerinde işte dersle, aktiviteyle, yüzme, keman, vırsıt kurslarıyla hababan meşgul etmeyi tercih ediyorsak siz anladınız ne demek istediğimi çocukların gerçek hayata karşı devreleri bir türlü gelişemeyebiliyor ve maalesef biz bugün özellikle hani biraz da refah düzeyi yüksek, modern kentli ailelerin çocuklarında çok gördüğümüz bu meseleler yüzünden muhtemelen ileride bu duygusal istikrar sorunu daha fazla insanda gözlemlemeye başlayacağız. Peki, duygusal istikrar problemi varsa ne yapacağız? Öncelikle bunu nasıl anlayacağız? Bir kere bunu mesela işte beyin görüntülemeleriyle ya da beynimizden aldığımız çeşitli kayıt teknikleriyle ölçülebilmesi dahi mümkün. Konuya teknik olarak ilgilenenler için mesela eğer e, rezilyansı düşük, yani duygusal istikrar yeteneği düşük bir insanı bir beyin görüntüleme cihazına koyarsanız, ön beyninde düşük ama özellikle amigdala gibi duygusal e, tepkilerimizi yöneten bölgelerde normalden yüksek bir aktiviteyi hemen, daha böyle dinlenme durumunda beyinde görebiliyorsunuz. Bir başka ilginç bulgu daha var. Biz mesela insanların beyinlerinden özel bir işte beyin dalgası alarak kaydettiğimiz bir yöntem vardır adına ERP denir. Çok detaylarına burada gerek yok ama ERP bize mesela gözümüzde gördüğümüz anlık bir görüntüye karşı beynimizin nasıl bir tepki verdiğini böyle elektrik dalgaları şeklinde gösterir. Mesela olumsuz bir görüntü gösteriyorsunuz diyelim bir işte cinayet fotoğrafı ya da iğrenç bir resim her neyse böyle moralimizi bozacak bizi tiksindirecek bir fotoğraf düşünün. O fotoğrafı gördükten sonra hepimizde beynin algılamasına dair bir işaret bir de rahatsız olduğumuza dair bir işaret gözükür. Bu rahatsız olduğumuza dair işaret bir süre sonra normale döner ve beynimiz normal çalışma moduna geçer. Ama eğer bu insanın yani deneyin duygusal istikrar yeteneği düşükse bu rahatsız olma potansiyelinin çok uzun süre böyle yüksek kaldığını ancak belli bir zaman sonra düşebildiğini görüyorsunuz bu. Beyni izlediğinizde duygusal istikrarsızlığı görebileceğiniz tetkik yöntemlerinden biri. Ama ne çare ki bunu köşedeki da ya da bakkalda yaptıramıyorsunuz. Yani her gün yaptırabileceğimiz tetkikler değil bunlar. Peki biz nasıl anlayabiliriz? Kendimizde anlamamız biraz zor ama etrafımızdaki insanların bizim hakkında söylediklerine biraz kulak vererek bu konuda ne durumda olduğumuzu anlayabiliriz. Ve etrafımızdaki insanlarda bunu tespit edebilmemiz nispeten daha kolaydır. Çok özetle bozucu, değiştirici ve etkileyici duygulanımlara çok uzun süre rutinlerini değiştirmek pahasına yanıt veren ya da o duygulanımlar içerisine savrulan insanlarda duygusal istikrar yeteneğinin azaldığını söyleyebilirsiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Her şey güzel gidiyor. İşler tıkırında. Üniversitede öğrencisiniz. Bir dersten 95 bekliyorsunuz, aldınız 78. Ben nasıl 78 alırım? Bu serzeniş 3 ay sürüyorsa Tamam mı? Sağa sola hayatı dar ediyorsanız, hocanın kapısını aşındırıyorsanız yani eğer 78 ile ilgili ya da 95 ile ilgili özel bir rasyonel sebebiniz olmamasına rağmen sırf kafayı taktığınız o konuda istediğiniz yere gelemediniz diye bu sizin hayatınızdaki bütün rutini bozuyorsa ciddi bir duygusal istikrar sorunu yaşadığınızı düşünmeye başlayabilirsiniz. Ki normalde siz kendinizle ilgili böyle bir şeyi pek düşünmezsiniz ama dışarıdan gördüğünüz insanlarda böyle bir şey fark ederseniz o zaman Orada bir duygusal istikrar sorunu olduğunu düşünmeniz mümkün. Tabii ki lütfen mutfakta o arkadaşlara müdahale etmeyin. Bu böyle hemen sizin onarabileceğiniz bir şey değil. Bazı taktikler e, bilebilirsiniz ve önerebilirsiniz o arkadaşlara. En son olarak size duygusal istikrarımızı nasıl kuvvetlendiririz ve bu istikrar kaybından kendimizi nasıl uzak tutabiliriz konusunda birkaç tane basit taktik vermek isterim. Bir kere. En önemlilerinden bir tanesi hani senelerdir anlatıp duruyorum insanın fabrika ayarlarına uygun bir yaşam sürme çabası her 5 maddenin her birinden duygusal istikrarımızı destekleyen ufak bir yardımcı sağlayacak bize. Hatırlayalım az yemek, egzersiz yapmak, iyi sosyal ilişkiler kurmak, stresimizi yönetmek ve sınırlarımızı zorlamak. Bu 5 ayara ne kadar uygun yaşayabiliyorsak Duygusal istikrarımız da o derece yerinde ve işlevsel olacak. Bir başka mesele özellikle hayata dair insan hani ne ister hayatta harekete geçebilmek için, olumsuz koşullardan sıyrılabilmek için en çok neye ihtiyacımız var sorusunun aslında direkt yanıtlarından bir tanesi umut dediğimiz bir beklenti hayatla ilgili. Hayattan umudumuz olmadığı zaman ileriye matuf olarak umutlu adımlar atamadığımızda, hayatımızı böyle bir rutine oturturamadığımızda maalesef bozucu etkenlerden özellikle çok fazla etkilenebiliyoruz. Önümüze çıkan ilk engelde böyle çöküp hemen kuyruğu kulağa düşürüp ağlayıp sızlamaya başlayabiliyoruz. Umut, arkadaşlar dışarıdan verilebilen bir şey değil. Bunu tekrar hatırlatayım. Bizim aksiyonlarımız, bizim kararlarımız, bizim hayata bakışımız ve bizim hayata verdiğimiz anlamla alakalı bir meseledir. Dolayısıyla Umudu üretmek için mesai ayırmak, duygusal istikrarı destekleyen çok önemli koşullardan biri. Zira bir hedefiniz, ona dair bir umudunuz varsa bozucu etkenleri şöyle dirseğinizin tersiyle iterek yolunuza devam etme konusunda daha fazla enerji bulabilirsiniz. Ee, ve maalesef e, olumsuz şeyler yaşadığımızda şöyle bir zihin haline çok kolay giriyoruz. Bunun sebeplerini daha önce çok anlattım beyinlerimiz, diğer bütün canların beyinleri gibi önce olumsuzu görmeye odaklandığı, bu sayede bizi hayatta tutabildiği için vahşi doğada önce kötüyü görmeye programlıdır, yapacak bir şey yok. Kötü olan bir durumda iyi bir şeyi görebilmek için iradi olarak zihninizi o tarafa odaklayabilmeniz gerekir. Yani fırsatı, faydayı, olası yeni çözümleri görmek için Şöyle elinizle kafanızı tutup başınızı çevirmek gibi zihinsel dikkatinizi o tarafa bile isteye yöneltmeniz, bunun üzerine çalışmanız gerekir. Kendi haline bırakırsanız bu zihni ki milyonlarca yıllık evrim sürecinin dahiyane bir çıktısı olarak olası en kötüye gözünü kitleyecek ve ne pahasına olursa olsun sizi beni ondan korumaya çalışacak. Dolayısıyla o tip olumsuz durumlarda işin içinden çıkabilmenin tek yolu, o, bütün o konunun tek sadece o olumsuzluktan oluşmadığını, onun etrafında çeşitli çıkış yolları ve fırsatlar olduğunu görebilmekle ilgilidir. Ama bu baya e, baya iradeli bir çalışma gerektiriyor. Bunun için çok basit bir cümle kalıbı vardır. Bunu pandemi döneminde herkese çok çok tekrarlamaya, Günlük hayatımıza sokmaya çok gayret ettim. Mesela pandemi döneminin başlarından itibaren en büyük yaşadığımız sorun neydi? İşim gücüm durdu, okulum kapandı, işte bir sürü şey belli değil bilmem falan şikayet edecek çok konumuz vardı. Bütün bu cümleleri söyleyebilirsiniz çünkü bunlar doğru cümleler bunları söylemelisiniz. Bunlar önemli tespitler ama şöyle bir egzersiz önerdim ben herkese. Okulum kapandı ve okula gidemiyorum ama ekleyince sonuna... Ve dibine bir cümle daha eklemeye çalışınca bir problem çıkıyor. Çünkü ilk başta söylediğiniz olumsuz cümleyi ama ile bir başka cümleye bağladığınızda orada olumlu bir şey söylemeniz lazım. Eğer bu egzersizi bile isteye ve kendinizi zorlayarak yaparsanız her olumsuz koşulun ama ile ona bağlanan olumlu bir tarafı olduğunda rahatlıkla görebilirsiniz. Ve o görüldükten sonra da zaten adımlarınızın yavaş yavaş oraya dönmeye başladığını fark edersiniz. Bununla alakalı bir başka taktik. Lütfen. Kötü alışkanlıklarınızı bırakın ama en kötü bir alışkanlık var önce onu bırakın. İnsanın en kötü alışkanlığı hele bu devirde gittikçe artan şikayet dediğimiz bir alışkanlık. Şikayet eden insan harekete geçemez. Şikayet etme maalesef bir bağımlılıktır. Çünkü şikayet etmek kendince haz veren bir şeydir. Şikayet ettiğinizde suçu dışarıya, şartlara, ekonomiye, siyasilere, anne babaya, okula, öğretmene, zamana, coğrafyaya herhangi bir şey atabilirsiniz. Ve attığınız zaman da mevzu sizden düşer. Dolayısıyla şikayet ederek de yan gelip yatıp hayatın acısını sindire sindire çekmeye devam etmek isteyebilirsiniz. Ama bu kendi hayatımızı tasarlarken çok iyi bir seçenek değil. Şikayet etmediğinizde ne yapacaksınız? Bir bünyeden şikayet çıkınca yerine doğal olarak hemen bir şey dolar. Bunun adı biliyorsun cesaret. Şikayet giderse cesaret gelir ve biz harekete geçeriz. Cesur insanlar, cesaretle adım atan insanlar da ise Duygusal istikrar otomatikman yükselir. Çünkü duygusal istikrar cesaretten beslenir. Şikayetle maalesef hakile yeksan olur. Dümdüz edilir. Şikayet kendi kendimizi sabote ettiğinin en baba yollarından birisidir. Motivasyon. Daha evvel motivasyonla ilgili bir video çekmiştik. Şurada izleyebileceksiniz. Bu harekete bayılıyorum. Bu da şöyle yapınca link çıkıyor. Ya. Şurada. Kendimi dart der gibi. Pardon. Şey gibi Ceda gibi istedim. Darth Vader kötüydü ona benzetmeyelim. Allah kötü yapmasın. Efendim, motivasyon engelleri aşmamızı sağlayan ikinci güçtür demiştik. Hayatta motivasyonumuzu sağlayacak olan şeyin olup olmadığına bakalım. O da işte orada anlattığımız gibi amacımız var mı? Hayatın bizim için bir anlamı var mı? Yaşadığımız şeyi niye yaşıyoruz? Yaptığımız şeyi niye yapıyoruz? Bunu yeterince sorguluyor muyuz? Bu hepimize düşen çok önemli bir ödev ama şu anda sosyal medya kontrol etmekten, postalarımıza bakmaktan, okula yetişmekten, işe güce koşturmaktan, Netflix'teki diziyi bir gecede işte beş sezonu birden seyretmeye kalkışmaktan dolayı böyle şeylere maalesef vaktimiz kalmayabiliyor. Lütfen bunu alan ayıralım. Bu hayat bizim hayatımız. Bir kere geçiyoruz. Reenkarnasyon olsa bile beni ilgilendirmiyor. hatırlamıyor eskileri çünkü. Geldiğinde gene bir kere yaşayacaksın mevzuyu. Dolayısıyla lütfen konsantre olup şu hayatın niye yaşadığımızı sık sık bir soralım. O yaptığımız şeyi yapmamızın bir nedeni yoksa onu yapmayı bırakalım. Nedeni olduğunu düşündüğümüz şeyleri yapmaya devam ettikçe duygusal istikrarımızın böyle takoz gibi sağlamlaştığını göreceğiz. Son bir taktik bu da eskilerden ne demişler ne yaşarsan yaşa bu da geçer yahu bunu unutmamak lazım kadim bir hatırlatmadır. En iyi şey de en kötü şey de geçecek her şey geçecek hep söylerim geçici bir dünyada hiçbir şey kalıcı hasar vermeyecek. Şu olumsuza odaklanıp Allah'ım sonsuza kadar onsuz kalacağım ya da sonsuza kadar böyle acı çekeceğim ya da sonsuza kadar böyle çıldıracağım gibi enteresan takıntılardan kurtulmanın en önemli yolu her şeyin geçici olduğunu hatırlamak. Ve son olarak açık beynin kadim prensibini de aklımızın bir köşesinde tutmak faydalı. Neydi efendim o? Çok da şey yapmamak lazım. <gülüyor>